Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni serimiz bu sefer saklambaç ile karşılaştım aslında arkadaşlar katil kim atacaktım ama ne böyle katil kim benzediği için dedim ki saklambaç çekeyim <gülüyor>. <públicwhich> artık katil kim öyle bir şey dönüşmüş Saklambaç gibi bir şey dedim ki katil kim çekeceğimizden ise bizim çekelim bakalım nasıl bir oyun olacak, nasıl bir el olacak ilk defa sizlerle beraber saklambaç oynuyorum her bakalım bu sizden da 5 beğeni like bekliyorum evet Şimdi biz neyiz? He biz ee neydi bunun ismi Blokları şey yapanız, aynen Anladım olayı Okey Mevzu çözüldü lan oğlum niye üç küçücüğüme girmişsiniz lan İçimden çıksana da gerizekalı lan çıkın içimden Lan yürü lan Lan oğlum çıkın içimden Alo. Ne Napıyonuz lan gerizekalıdır Lan Tövbe estağfurullah tövbe Lan bak youtube artı 18 diyecek ha, Lan saçma sapan konuşmayın He. Oyun başladı evet bol şans Şimdi büyük ihtimalle bloklar nerede satmamış olabilir. Şu şunlar şey şu olabilir. Bu değil. Bunlar olabilir. Dur bak kemale bakalım hangisi kim gelecek? Kim ne gelecek? Hadi bakalım. Table'ları zaten bu arkadaş bakıyor Sandık bak. Sandık. Aa dur bak burası kapalıymış. Aa, keşke artık olsa. Güzelice geldi artık. Bunlar açık mı? Bunlar açık mı? Bu arada... dur. Ceti kapatsam da arada ana giren gidiyorlar o yüzden. En iyisi mecet kapatayım çünkü anabacı giren çok. Evet. Güzel. Sandıklar veya şu karpuz mahpuz bir şeyler. Bak buna vurulmuyor. Bunları bunlara niye vuramıyoruz? Biz? Allah. Im. He, bunlar özel bölge olduğu için mi vuramıyoruz acaba? Aynen. Aynen. Bu yüzden buranın burası galiba özel bölge olduğu için dur bakayım şuna vurabiliyoruz Aynen vurabiliyoruz. O zaman oha buralarda mı özel bölge anasını alalım Yuh yani her şey özel bölge olmuş Aa, evet. Yok bunların olma ihtimali gerçekten yok fazla baktım farkındayım Araba, aha! Birini bulduk, birini temizledik. Şimdi bu buradaysa, bunun arkadaşları da büyük ihtimal buralarda, bir yerlerde saklanıyorlardır. İllaki bunlardan birisi saklanıyorlardır. Şuralara bakalım. Bunlar olabilir, bunları vuramıyoruz değil mi? Hay ananlar Birini aldık, biz, biz kilimiz var, o, o da iyi. Ellemeyeceğim. Bunları ellemeyeceğim, daha hiç çıkaramıyor. Şu TNT'ler olabilir. Genellikle TNT bilmem ne filan oluyorlar. E bazıları eve, şuralara satamıyor, aynı kalın kim var buralarda? Allah Allah, garip. Buralarda kimse yok. Bal kabakları, yok bunlar değil. TNT'lere. Burada da kimse yok. Burada da anlar Niye kimse yok lan? Allah Allah. Vallahi çocuk var. burada saklanan biri var. Bunun arkadaşı, bebesi, nesi de vardır. Bu da kimse çıkmıyor. O zaman TNT'lerin orolara bakacağız. Aynen. Bunlar örtülü olabilirler. Her şeyi çıkabilirler yani. O yüzden dikkatli bir şekilde inerlememiz lazım. Genellikle ben TNT'lere kusacağım. TNT'ler daha mantıklı olur. Son 3 dakikamız kaldı. Hacım oralara hiç gitmeyseydim keşke. Burada kimse yok. İçeri sızmış olabilirler mi acaba? Böyle bir mevzu var. Dur. Samanlardan biri şu olabilir. Aradım. benim kafa benim fare gene işte Heh, geldi canım kendine gidip geldi arkadaşlar böyle dıdıdıdıdıdıdı di dı dı dı dı dı ses gelip duruyor arada Vallahi bu fareyi alacağım en sonunda kafayı bir koyacağım hastanelik edeceğim hadi bakalım hangi yedek şey var da neyse bu bozulmadan ben onu takmam onlar var Allah iyi pusmuşlar şerefsizler. İki kişi var. Bir kişi. O bir kişiler nereden çıkabilir? Bir kişi nereden çıkabilir? O bir kişi kesin çok iyi saklanmıştır. Buralara çok iyi bak. Her dakika bakıp duracağız. Buralar didik didik daranacak. Anlaşıldı mı? Acaba çocuk nereye pusmuştur ya? Ben çok merak ediyorum. Acaba şey de olabilir lan taht? Tahta da olabilir. Niye biz tahtalara bakmıyoruz? Buralarda bir yerlere tutmuş olabilir. Nerede olabilirsin? Maçı biz alacak gibiyiz. Çünkü çoğunu öldürdük. Allah'a garip bir mevzu var. Hadi bir bana dalsa da kurtulsak. Dal hadi toprak olabilir mi? Toprağın normalinki imkanı yok. Zaten toprağı kıramıyoruz. Öyle bir mevzu da var. E bak bu çocuk. Aferin. İçeri buztu. Biz gerçi buraya girdik galiba ya. Aynen buraya girdik. Avcılardan birini öldürmüş. Vay uyanık. Evet. Biz kazandık arkadaşlar maçı. <gülüyor> evet. Bu videomuzu burada sona geldik. Biliyorum. Bir el daha atsak mı ya. Çok kısa. Vallahi feci sardı. Hadi bir el daha atak be. Bir el daha atalım. Bir el daha atalım anasını aradını. İlk bölüm uzun olsun. Bu video sizden 25 like bekliyorum. Şimdi tekrar oraya gireceğiz değil mi? Aynen. Bak son oyuncunun işte bu yönünü gitsemiyorum. Eli bitince niye sen bizi dizeri at? Dışarı atarsın. E konuşamadım. Bip. <gülüyor> Anan aradını. Fecih terledim Fiji, Fiji. Fecih, fecih. Anan aradını. Araya burası çok sıcak acılar. Harbi diyorum burası çok sıcak. Elhamun Aleyküm Hacı. Haber ne dün? El sallayın dur. Videoya el sallayak. Darraren. <gülüyor> Buraya kadar izleyenler yorumlara 1 yazsın. Hop. İzlemeyenler 2 yazsın. Hiç izlemeyenler nereden bilecek ki? <gülüyor> i̇zleyenler 1 yazsın. izlemeyenleri hiç karıştırmayalım. Hadi Kaç kişi var şu an? Aa chat kapalı anasını harbi He. 25 saniye var. 25. Hadi bakalım. Allah uzun zaman sonra böyle bayağı bayağı bir uzun mini game oynuyorum Hadi oyun sardı arkadaşlar vallahi. 25 like gelirse vallahi bir bakmışsınız. <gülüyor> Stakanbaşı her gün atıyormuşum. <gülüyor> vallahi har harbi olur mu olur. Cık. Yok o kadar şey değilim de ya. Değiş değişik şeyler atacağız yani. Ee, belki yar yarım bir yaksil olma. bu sefer biz neyiz? O güzel güzel güzel güzel. Şimdi dur ben içerilere saklanacağım. Bir saniye dur. İçeride beni kimse bulamaz ama dikkat çekilmeyecek bir yere gitmemiz lazım. Evet. Şuraya saklanabiliriz. Çok süper. Ama dur ne? Hmm, şunun yanına bir saniye F5'te bir kendime bakayım. Şunun yanına dur çok şüpheli duruyoruz. Gelleş, çok şüpheli duruyoruz. Aynen. 10 numara beş yıldız. Şimdi bu ne? Güzel efektler. Miau. Görünüm değil. Aa, görünüm değiştirebiliyor musunuz? Aa. Dur, ben başka bir şey olmak istiyorum. En iyi olmuyor. Kılıcı elimize alatta. Dur, elimize şu an bir şey yapmayalım. Evet. Böyle pusalım şimdi. Dur, çok fazla hareket etme araba pardon çok fazaylık, dur çok fazla dur bulabilecekler mi bence bayağı bir zaman alacak gibi duruyor elimize kılıç alırsam kılıcı görme ihtimalleri olduğu için o yüzden de maalesef şey yapmıyoruz kılıcımızı elimize almıyoruz görünüm değiştirebiliyor muyuz ya? Yani görünümü değiştirmek istiyorum. Niye olmuyor? Allah Allah. Neyse elimde bir şey tutmayayım. Elimde bir şey tutmayayım. Aa şu bebeğe geliyor. Dur. Kımırdama. Ölüdüm dik duralım. Evet. Çok süper durduk. Ananı mı? Aa çocuk geliyor. Var ya bu çocuktan ben aş ananı Ya sen var ya sen Şerrefsiz Ne güzel saklanmıştım ya neyse olsun Hiç olmazsa güzel pusuluk ha <gülüyor> Keşke daha zor yerlere saklayın Bak şuralara giren olabilir mi acaba? Çünkü ben buralara girmiştim ya Burada kimse yok TNT'lerin arasına giren olabilir, bunların arasına zaten giren çok fazla olmaz Ben niye değiştirdim, vallahi onu anlamadım galiba chatten alakalı Çünkü küfür edenler olabiliyor İşte var ya sağa sola hareket ettiğim için belki adam anladı işte ya Orada biz biraz pot, pot kırdık var ya, orada biz pot kurmasak adam bizi bulurdu ya Nanay bulurdu Bak şu table'daki şunlar olabilir mi acaba? Table'ın olduğu yer. Bak bebe aslında bebeler çok iyi saklanıyor ha. Hani onların nereye saklandıklarını öğrensem ben ben de oraya saklanırım. <gülüyor> çok güzel olur. Aşırı iyi olur. Hani bu eli kesin saklananlar alacak. %99. Öyle bir olasılık var. Adamlar yani çok iyi saklandığı için aşırı iyi saklanıyorlar. Yav siz nasıl yapabiliyorsunuz ya bende olmuyor Allah Allah Aha Vay keleş vay arkalarda saklanıyorlar Uyanık oğlu uyanıklar Bana aslında ana Bak bana karıfız gelirse ben şurada saklanacağım. Aşır yere saklanmak Kagıcım bu Harbi diyorum bak çocuk iyi yere saklanmış helal olsun Ma bana terakty table geldiği için işte tabledan sıkıntı çıktı. Hani ben de sana yardım edeyim acım. Ben vuramıyorum ya. Sen benim yerime vur. Vuruyor ama işlemiyor. Başrol müdür nedir anasını senarbadan? Böyle taramlar kesildiler işte başımıza. Şuralara girmiş olabilirler mi? Var ya ben kesin buraya saklanıyordum. Aa burada beni kim bulabilir Allah için var ya. harbi çok ananar vadını burada kaldık. Ananar vadını. he tam çıktık. Var ya burası aşırı iyi yer ya. Burda tam saklanmalık yer. ana aradığım geldi bir saniye ben şunu kaldıracağım ya ayar oluyorum ee, dur yanlış tarafa gittim neyse ben orayı sonra kaldıracağım Launcher'ı luncher'ı açtığımızda galiba o ayarı çekmem lazım benim. neyse bundan sonra o ayarı çek. Launcher'a gidelim şimdi 6 kişi kalmış Altı 6 kişi acaba nerede olabilir 6 kişi nerede olabilir bu arada gözümden kaçırdıklarım olursa yorumlar kısmında bak şurada biri varmış onu görmemişsin yazın Hop. Burada kimse yok. Bak buradan biri çıkacak gibi. Hadi biri çıksın ya. Hı? Kim çıkabilir acaba? Bal kabağı olabilir. İşte biz bal niye dokunamıyoruz abicim? Ben niye bal kabağına Dur, chat'i kapattım mı içim acaba? Dur. Twitch'le şu an şeyin hiç alakası yok. Dur ya. Yanlış yere girdik bir saniye. Sohbet ayarları. Evet. ana avladın. Chat'te küfür var. Küfür, küfür, küfür, küfür, küfür, küfür. Gizli al, gizli al. Gizli al. Küfür var. Ha şerefsizler çökte küfür ediyorlar anasını arbadını. Biz burada küfür etsek var ya bizi bağlarlar. Adalete bağ anasını arbadını. 30 saniye kaldı. Büyük ihtimal bunlar ortaya çıkmaya başlar yavaş yavaş. Eh, helal aslanım benim koçum aslanım benim Evet Böylece saklananlar kazandı olsun arkadaşlar Evet Bu videomuzun oranı oradan o nasıl ooo Şekil hareket Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik Daha fazla saklanmak için bu videoyu sizden 25 like bekliyorum I'll Bye bye.